Merhabalar Özer Hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onur Bey nasılsınız? Tamam teşekkür ederim. Özer Bey benim öğretmenim. Ben de Mimoza Bilişim'den Onur Kalafat. Özer Bey'in de zaten İstediği Özer Irmak. Kendi web sitesi var. Ee, evet. Şimdi Özer Bey'e ben bu akşam şey kordum. Ee, VP Rocket ile Site Hızlandırma. Ee, benim normalde eee çok rahat bir şekilde geçen ve de e, yani bence 1000 hatta 2000 hiti günlük trafiği hak eden bir sistem var. Blog sistem 2005 yılında açtım. Pardon bir saniye. <gülüyor> Boğazım takıldı. 2005 yılında açtım. Çok önce bunu ben hızlandırarak daha sonra hosting firmasının önerdiği bir şey var. Ee, ne derler? Ee, paket var. Onu e, etkileyeceğim. Evet. Et yaparak ya pardon onu kulağım denemeye başlayarak daha sonradan e, bir denememizi yapacağız bakalım ya tabii ki daha yapacağım bir sürü optik daha var şimdi benim blog sitem şurası İngiliz Webtre girelim bakalım özür Hocam sizde açıldı değil mi evet şu anda görüyorum görüntü geldi bana da tamam Özür Hı. Hocam şimdi benim burası şu anda hiti düşük. Neden? Çünkü e, trafik alma şeyi varken bakın zaten e, çoğu şey görüntü bile zorlanıyor açılırken. Şimdi e, Özür Hı. Hocam siz Doğru. bana mail, üzerinden, mail üzerinden şey atabilir misiniz? VP e, roket eklentisini. Tabi hemen atıyorum size. Tamam. Özürüm, hocam size demeyin ya ben sizin öğrencinizim. <gülüyor> Biz arkadaş sayılırız ve şey yani. Şimdi sen, e, size ben en son sürümü atayım. Tamam. Bu arada siz de çay mı içiyorsunuz özürüm, hocam? Kahve, daha doğrusu mocha içiyorum. Ben kahve içemiyorum hmm. ya. Veratlatıyor beni. Evet. Şimdi sistemin arayüzüne girdi, pardon, e, kullanıcı paneline girdim. Yani dashboard, ilk kullanıcı paneli. Tabii ki C panel değil burası. Bakın şu anda hocam çok yavaş gördüğünüz gibi. Yani ile bakın şuraya bassam. E, hadi oraları açtı da bakın şuralar daha hala açılmıyor. Ve bu benim bu sistemin, yani şu anda bile anlık. Burada Analytics'e i̇şte girdiğimizde anlık en az 7-8 kişi var. Ve benim potansiyelim anlıkta hele şu saatte e, iyi bir optimizasyonla en az 30-50-60'ı görüyor. E, şu anda bakalım. Şu anda o kadar değil. Az evvel bakmıştım 7-7. Şu anda 3 saatlerde geç oldu. Çünkü bir eğitim sitesi. İnsanlar bu saatten sonra öğrenmeyi tercih etmiyorlar kayıt nalemde kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Kayıt. Ya ee, hocam bu eklentiyi acaba şey atabilir misiniz? Bir saniye. Ee, Sizin benim sisteme kayıtlı olduğunuz e atacağım eğer bir mahsuru yoksa. Şey atsanız hocam seoeditmimozabirisim.com. Tamam onu o zaman yazın ben oraya atayım madem. Atayım. Ee, bir dakika, nereden yazayım ben bunu? Google Meet'ten yazayım. Whatsapp'tan da yazabilirsiniz bana. Şöyle yazdım hocam. SEO at mimoza .com. Yani karakter kullanmadan. Şuraya atın hocam, ben de e, hosting firmama gireyim şuradan. Tamam, şunu şuradan alayım ben. Çünkü orada her zaman bakabilirim, gmail'im o kadar karışık ki e, bir defa tatile gittim, bir hafta mailleri kontrol etmedim. E, o zamana kadar bende günde en fazla 5-6 tane mail birikirdi. Bir hafta mailleri kontrol etmeyince şu anda 20 bin tane mail e, kontrol edilmeyi bekliyor hala. Doğrudur. Ama bu bahsettiğim, yani bu mailler ne zaman birikti bende? İki sene önce ve bir daha da üstesinden gelemedim spam mailleri. Hangisinin spam olduğunu ayırt edemedim daha hala. Ona bir çözüm var mı özel Hocam? <gülüyor> Onun spam tam bir çözümü yok yani. Spam mailler muhakkak evet. oluyor yani. Ya şöyle hani şimdi... Şu e anda gönderdim bu arada WordPress rakı teklentisini. Hep e postanızı kontrol edebilirsiniz. Tamam hemen şuradan bakalım. B-panelden şuradan. Evet. Neredeydi bu? E Bulamazsanız ben buradan linki yollayayım size evet. Buradan gönderiyorum linki. <gülüyor> Olur. Buradan da buraya da gelmiştir. Zaten. Gönderdiniz. Zaten buraya da gel geldi mi? Gelmiş olabilir. Bakın ne kadar zorlanıyor değil mi? Şimdi şeyden Değil mi hocam? Şuradan. Evet istedim. bak orada yazıyor. Tamam. Peki e, şöyle indirelim. 10 GB'dan. Yolladım size. Evet. Şimdi bakalım. Buradan ben, ben. indirelim. Hocam ben bu arada bir şey sorsam. Tabii. Hangi e, internet e, servis sağlayıcısını kullanıyorsunuz? Ben Vodafone kullanıyorum. Vodafone. Memnun musunuz? Evet çok memnunum. Gerçekten güzel ilgileniyorlar. Peki ne kadar şey veriyor? Yani hız ne kadar? Ben şu an 100 Mbit kullanıyorum. Tam alıyorum hızı. 100 Mbit'e kadar alıyor musunuz? Tabii. İzmir'de. Evet. Tam hız alıyorum yani. Bunu zaten kendim ben kontrollerinde yaptım. Bana şuradan bir yani İnternet ve internet speed test. Speed test'i o, zaten çünkü oradan kontrol yaptım Siz de yapın hocam bakalım aynı anda yapalım. Ben Turkcell kullanıyorum, siz Vodafone bakalım. Ama biraz yavaşlatabilir şu anki konuşmaları yalnız. E... Durum yavaşlatabilir. Bende onu da yavaşlatabilir. Onu söyleyeyim. Evet, benim de şu anda normalde daha yüksek olması lazım. Ama yani ben, ben, doğru bir sonuç çıkmayabilir şu anda. bahsedeceğim. Bakın, upload hızı kaç sizde? Bizim için SEO'yla uğraşanlar için en önemlisi upload hızı bakın şimdi. Görüyor musunuz upload hızını? Benim şu anda download hızı 100 megabit'i gösteriyor. Daha tam bitmedi şu anda. Bitince tam çıkacak ortaya şimdi. Peki bakalım şu upload... Yani ben şu upload hızını hiçbir yerde göremedim. başka. 99.94 download hızını gösteriyor. Upload da 10 megabit benim zaten de. Bakalım 10 megabit'i ne kadar da görecek. Peki. Şimdi hocam eklenti geldi. Ee, şuradan. Ki şu anda kamera açıkken bu değerler. 9.42 benim de upload. Hmm. Download .94, upload. Download 99.94 upload 9.42 Evet. Sizin evet. kaç? Hocam peki ne kadar ödüyorsunuz şey, internet faturasına? Ben eski kullanıcı olduğum için biraz daha indirimli kullanıyorum. Hmm. Yani normal kullanıcı fiyatı değil benimki. Çünkü ben e, nereden baksanız 4-5 senedir kullanıyorum Vodafone'u. Evet. Vodafone eski kullanıcı için indirimli Neydi? Easy? Easy? Easy? E Easy Upgrade yazın. Easy. Upgrade. Böyle değil mi? Yani öyle aratın. Çıkar şimdi bana benzer şeyler. İlk önce bunu kurmamız gerekiyor. Şurada şimdi... bak. e <gülüyor> Plugin Upgrade diyor. Plajin Upgrade diyor. Evet. Ha onu kuruyorsunuz. Biz bu kurulum arkadaşlar e, tabi YouTube kanalımızda paylaşacağız. Ya Özer Bey ya ben. Eee... Neden bu şekilde kuruyoruz? Direkt VP roketi satın almadık. Çünkü alamadık. Şimdilik alamadık. Ee, neden? Çünkü çok pahalı geldi bize. Ee, ekran. İlk önce anti ve elini mi kuracaktık Yok, hocam? Aa, bunu niye? Bu etkinleştir dediğiniz etkinleştirmesi lazım bunu. Hmm, ben hostik... Problem var. Yani temada mı bir problem var? Acaba? Şöyle yapalım. Ben bunu ilk önce şöyle yapayım. Ya şöyle yapın, Onur Bey. Bu eklentiyi siz e, wordpress.org'dan indirin, manuel olarak, zipli olarak kururuz. WordPress, ben de onu düşündüm. panel'den yükleriz. Cpanel'e gerek yok. WordPress'in içerisinden manuel de yükleyebilirsiniz. Ha, böyle de var, evet, doğru. C panelle uğraşmayın. Evet. O değil, o değil. Değil mi? Bu değil. Bak, tam ismini yazın az önceki eklentiler kısmına girin sitenizde. hı. Ha, değil, ha. O ismi Hı. tamamen kopyala yapıştır yapın. E, bu mu ki? Şu. Bu değil mi? Evet, o da support kısmına girdiniz. Plugin kısmına girin, plugin sırda geri gelin. Burada mı? Yukarıda plugin siyediyor plugins plugins tamam ne buraya ismi kopyala yapıştır yapın tamam şimdi tamam. eklentiyi buradan indirin masa üstüne download edin peki şimdi Özür hocam buradan yükleyelim bunu eklentiler e kısmından yeni eklediğim eklenti yükle bu hal diyoruz İngilizce olarak <gülüyor> şimdi Nasıl nerede seniz oradan yükleyin. nereye indirdiyseniz oradan seçin dosyayı yükleyin Burada. bu mu o Bir dakika şuradan bakalım Bir şey Evet, easy Team and Plug-in Upgrades, ilk önce onu ziplemem gerekiyor çünkü Mac Bilkser'ın özelliği bu, zip dosyası hazır bir ilerliyor. Ben onu anlayamadım zaten. ilk etapta. Yani böyle kolay bir şey yaptım. Yaptım ama bazen kolaylığı, yani yüzde altmışın kolaylığı, yüzde kırkta bazen böyle e, zorluk oluyor. Hazır zipli dosyayı e, açıyor, tekrardan ziplememiz gerekiyor biraz farklılıklar var yani hmm. şimdi, şimdi... Ee, şu büyük yerim bakalım Allah yani daha verdim hmm. kurmuşum ben bu ondan kaynaklanmış anladım ondan dolayı hata veriyor kuruluysa zaman gerek yok ama değiştireceksiniz değiştirdiğiniz hocam acaba benim bu yapacağım hız optimizasyonu ve ardından gerçekleştireceğim nedir o hosting yükseltmesinden sonra iddia ediyorum ki 700 sekilite ulaşacağım inanıyor musunuz yükselebilir ama sadece Tabii ki internetinizin hızıyla ihtiyaç demezsiniz. Kaliteli içerikler oluşturmalısınız. E, kaliteli linkler almalısınız. Hı. Ama önceliğiniz kaliteli içerikleriniz olmalı. Yani ziyaretçileriniz sitenize girdiği zaman evet. e, kesinlikle sitenizde kaliteli içerikler bulmalı. Vakit geçirmeli. O zaman hitiniz artar. Ziyaretçileriniz ne kadar kaliteli içerikler bulursa o kaliteli içerikleri paylaşarak sitenizi durmadan trafik kazandıracaklardır bedavadan. Böyle etkinleştiremiyorum. Neden acaba? İlk önce anti malware mi kursaydık? Niye etkinleşmiyor bu? Bak, ha, etkinleşti bu sefer. Tamam, oldu. Bunda sorun yok. Tamam, Settings'e giriyor muyum ayarlara? Ha bu şeyin ayarları yok. Bu EZDM, Pledge'in, Upgrade'in ayarları yok. Sadece etkileştiriyorsunuz o kadar. Aradakine bakmışım. Biraz yorgunluk oldular. Hiçbir şey özelliği yok. Sadece bunu kurup etkinleştirmek yeterli oluyor. Bir tane antimal Antimalware'i kuralım değil mi? Antimalware var zaten. Ücretsiz bir tane olur onu kurun. Evet. Şuradan yeni ekle. Özür Hocam bu arada bilgi birikimini <Gülüyor> varsa doktor buradan bulabilirsiniz. Antimalware yazarım. Hmm, Hı, malware yaz bakalım çıkaracağını. Bir tane çok güzel bir antimalware etkisi var. Ben de kullanıyorum onu. Özellikle de böyle mesela diyelim ki işte GPL ürünler kullanıyorsanız kesinlikle bu... kontrol aşağıda aşağıda aşağıda. biraz daha. Iyi. Ah tamam işte bu. Bu. Evet, evet, evet, bu. Ben bunu kullanıyorum, bu çok güzel. Mesela diyelim ki kodlarda bir değişiklik yapılmışsa, işte atıyorum bir varis tema kurulmuşsa ya da bir varis eklenti kurulmuşsa diyelim, kodlarda bir değişiklik varsa Evet. Eklenti onları hemen tespit edip otomatik bir şekilde onarabiliyor yani. Hocam bakalım kayıt ne durumda? Hayır, ilk defa burada Google Meet'te bir kayıt yapıyoruz. Google Meet benim favorim arkadaşlar. Kullanımı da son derece kolay bir program yani. Evet şu an kayıtta diye zannediyorum. Evet kayıtta şu an zaten. Kayıt diyor ama kaç dakikadır kayıt olduğunu göstermiyor. Onu şu en artık görürüz. Bu kadar kolay bir şey değil. Tarayıcı üzerinden bu özelliği sunmak. Zoom biliyoruz ki e, uygulama ve program üzerinden de şey yapıyor. Antimal Evet, etkinleşti. Tarama ayarlarından taraftırabilirsiniz isterseniz. Taraftıralım değil mi? Ama önce WordPress rakıtı kuralım. Ben böylece e, yolladığım eklentide de bir problem var mı yok mu görmüş oluruz. Evet, burada bir sorun var mı? Database injections çubuğunu bir şey diyor. Ücretsiz anahtar al diyorsunuz önce, şu sağ taraftan. Kayıt oluyor siteye. Nerede o? Sağ tarafta bak. Ücretsiz anahtar al diyor. Buton var. Ücret yazdım, çıkmadı. Orada değil, aşağıda. Burası ona. Aha, orası, evet. Şimdi oraya abınızı soyadınız, işte yazıyorsunuz. Şu e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra şimdi birazdan kullanacaksınız. e i̇şte posta adresinizi yazın. Peki... Register now diyorum. Evet. Kodu kopyalasa mı ki? Şu kod müke o. Normalde register now deyince hali da mı? Yanmadı mı orası? Peki. Bakalım. Burada bir açılır pencere. <gülüyor> çok pardon. Normalde İlali. çok kolay bir şekilde. Ücretsiz. Evet. Oradan hemen direkt kayıt olması Evet almış olmanız zaman Evet almışım. Tamam değil mi buralarda bir sorun yok. Tam tarama çalıştır diyeyim evet. mi? Önce aşağıya in, aşağıya in, inin. Hı <gülüyor> hı. Ayarları evet. kaydet diyor. Ayarları bir kaydedin. Kaydedelim. Kaydediyor mu ayarı? Evet. Şuradaki seçeneklerin yanmış olması lazım. Onlar yanmadı ondan garipime gitti. Şunlar bak işaret şeyleri. Tetebez injections. Evet, tamam. Yeni tanımlamaları indirin diyor. Bak sağ tarafta onu yapın. Yeni tanımlamaları indirin diyor. Sağ tarafa gelin. Onur Bey. bu. Hmm. Bak. Evet. Orada. Tıklayın ona. Tamam. tamam. tamam. tamam. Evet. Lütfen. Aşağıya inin. Evet. Ha, tamam. Şimdi olur bak. Şimdi seçenekler açıldı. Hayır gerek yok ona. Şimdi yukarı çıkın. Aha. sadece en son seçenek kullanılmıyor o da bağış istiyor en son seçenek için ama onun dışındakileri kullanabiliyorsunuz Aha. şimdi tam, tar tam tarama çalıştır değil bütün her şeyi tarasın sıfırdan Yavaş Yavaş biraz VP sürebilir bilginiz olsun onu da söyleyeyim size önce VP roketi kuralım mı? o zaman önce roketi kurun ya da şöyle yapalım şimdi tam tarama yaparsanız bazen bu 1 saat 2 saat sürebiliyor Roketi kurun. Plugins'i seçersiniz üstten. Sadece eklentileri tararsınız. Anladım. Yoksa video çok uzar. 2 saat 3 saat sürdüğü zamanlar da oluyor yani. Şuradan yeni ekleden VP roketi kuralım. Sadece eklentileri tarama yaptıralım. Video uzamasın diye. Ama şunu söylemek istiyorum ben izleyicilerimize. Siz bu eklenti kurduğunuz zaman e, herhangi bir eklenti ya da tema kurduğunuzda tam tarama yaptırın mutlaka hı hı. biz burada videomuzun süresi çok uzamasın diye tam tarama yaptırmıyorum ben şu anda Onur Bey'e evet. hani Öyle. herkesin bilgisi olsun siz kendiniz bilgisayarınızda tam tarama yaptırın muhakkak evet vp roketi hocam bizipleyelim zipleyelim şuradan yani sıkıştırmamız gerekiyor Ee, Özür Hocam bu o, toplantılarımızı podcast ayarında sürekli yapalım bence. Ben çok haz aldım. İnşallah. Evet, podcast olarak yapabiliriz devamlı. Hı? İzleyicilerimizden Or yoğun istek gelirse bu evet. şekilde devam ederiz yani çalışmalarımıza ve kayıtlarımızı devamlı yaparız tabii ki. Evet. Açıyor bakalım. Bu arada ben e, Linkedin'den başvurduğum bir iş başvurusunda yarın mülakat olacağım hocam. 17.30'da. İnşallah sizde iyi dileklerinizi bekliyorum. İnşallah oldu. iyi bir teklif alacağım bakalım. Ümit ediyorum. İnşallah. Eklentiye etkileştir. Yerencimin de iş alması tabii ki beni de gururlandırır neticede. Özür hocama sürekli soru soruyoruz ya. Yani beni kırmadı. Ben böyle canlı yayın yapmayı severim. E, yapalım dedi canlı yayına. kaydı yani evet, kayıt şimdi gelelim vp roket ayarlarına şimdi ayarlarına başlamadan önce bir şey yapalım antivirüs taraması yapalım tamam değil mi antimal malware, evet tarama ayarları diyor peki tarama ayarlarına girdiniz mi Onur bey yavaş çünkü ilk önce vp Rocket'te optimizasyonu optimizasyonu dedim ama hosting firman daha sonradan size bir e, deneme. E, Şimdi burada yukarıdan plugins yazan plugins yazan butona tıklayın ki çok uzun sürmesin tarama. Buna e, bir saniye. Yalnız şu yan taraftaki kısımların seçeneklere tıklayın. Şu mu? Hayır, sol tarafta seçenekler var. database bak, işaretler kaldırılmış bak Şu. Burada yukarıda. yukarıda Onlara tıklayın. İyi. Dikkatin onlara. Şimdi plugins butonu attıktan yukarıda. Bu mu? Yukarıda ha, o değil. Public HTML. Ha, tamam o evet. Hı. Tarama çok uzun sürmesini eklentilerde sadece arama yapacak şu an. Antimal. E, i̇lk önce e, VP roket ayarlarına başlamadan bir backup alsam mı? Veya iş işten geçtim. Daha beriden backup'um var ama evet. yedeyim. Bakalım antivirüsümüz. Virüs bulacak mı bulmayacak mı bulmazsa onunla yedek alalım. Eğer eklentide ya da başka bir eklentide bir virüs varsa boşuna yedek almamış oluruz. Aynen çok iyi hocam. İyi bir cevaptı gerçekten. Her zaman ben şunu söylüyorum. İster bir eklenti kullanın ister bir tema kullanın. Ama antimal önce bir test edin. Mutlaka yani bir virüs var mı yok mu diye. Çünkü bu organ... Ee, bulduğu de otomatik e, onarabiliyor. biliyor çok güzel bir program kesinlikle tavsiye ederim Kullanımda son derece kolay. Yani virüsü sadece bulmuyor aynı zamanda onarıyor karantineye. Yani otomatik onarıyor yani teknik bilginiz gerekmiyor bu anti virütlensini kullanırken. Ancak tabii ki kullandığınız eklenti sayısı işte kullandığınız tema'nın büyüklüğü evet. e, işte WordPress çekirdeğinizin büyüklüğü vesaire. Bunların hepsi anti-malvurun tarama süresini uzatabiliyor tabii ki. Bunu baştan söyleyeyim. Ama siz her zaman e, tam tarama yapın. Biz şu anda kayıt uzun sürmesin diye az yapıyoruz. Close yapın onu Onur Bey. Evet. Taradı bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Bakın bu ekranda e, yeşil görüyorsanız Yeşillerde hiçbir problem yok demektir. Sarılar ufak tefek uyarılar demektir. Onlarda da bir işte kimi dosyaları atlıyorlar, ediyorlar. Eğer kırmızı seçenek görürseniz o zaman bir virüs bir şey var demektir. O zaman işte onu kırmızının üzerine geldiğiniz zaman antimal reklentisinde seçtiğinizde otomatik düzeltme modu oluyor onda. O moda tıkladığınızda takır takır taramaları yapıp düzeltiyor. Buradan Hocam hemen ee, bir backup alayım ben ilk önce henüz ee, sağlamken e, Aslında bunun için e, yine WordPress'in ücretsiz bir olan After Effects tavsiye edeceğim diyorum o da bir çok teknik Uptraft bir e, Gerçekten bütün sitenizin yedeğini alabilirsiniz bir çökme anında sitenizi yeniden kurup yedeğinizi de hemen yükleyerek kurtarabilirsiniz sitenizi. O kadar pratik bir eklenti. Hızlı bir yöntem değil mi? Çok hızlı. Yani Cpanel tabii ki Cpanel'den de yedek alınıyor da Cpanel'de biraz daha işlem uzuyor ama Updraft Plus eklenmesi gerçekten bu anlamda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. Cpanel'i eğer siteniz WordPress değilse yani işte diyelim ki PHP, e, ASP gibi bir yazılımla yapıldıysa mesela C paneli kullanmanız fayda sağlar da eğer hmm. siteniz WordPress ise o zaman uptraf plaseplansını kullanarak tam bir yedek alabilir ve aldığınız yedeyi de sitenizde bırakmayın kesinlikle muhakkak bilgisayarınızı indirin çünkü e, hosting firmaları genelde e, hostinglerinde yedek bırakılmasını sevmiyorlar ve bu amaçla kullanılmasını da istemiyorlar Evet. E, kurallara aykırı olduğu için oradan direkt kaldırabiliyorlar e, yedeklerinizi haberiniz olsun hani evet. o yüzden bir yedek alma şimdi yaptığın zaman aftraft after plaseplansını mutlaka bilgisayarınıza da indirip saklayın o yedekleri evet. bu arada Özür Hocam bu kadar kolay işlemi yapmasının nedenlerinden bu kadar işleri kolay halletmesinin nedenlerinden biri bilgisayarı monster değil mi hocam? Evet elimi kaçtı 16 ya Mesela ne kadar hocam şimdi bu bu aralar o bilgisayarlar ve alırken kaç dolar karşılığıydı bu şey dolar bazında şimdi fiyatlar değişken yani şu anda bir fiyat vermem pek doğru olmaz yani neticede yani ben... üç sene önce dört sene önce almış olduğunuz bir bilgisayar şu anda daha ucuz oluyor aynı konfigürasyon ancak doğru. tabii ki ülkemize doların yükselmesi Euro'nun yükselmesi biz de etkiliyor haliyle yani fiyatlar Türk pahasına çevirince çok değişken olabiliyor yani normalde şöyle düşünün 5 sene önceki dolar endeksini düşünün yani Hı. o zaman aldığınız bir dolar karşılığı fiyat şimdi daha da ucuz olsa bile dolar yüksek olduğu için daha pahalı yansıyor bu size yani Herhalde. ama yani şöyle diyeyim Mesela bir andaki bilgisayar 8 yıllık bir bilgisayar 2014'te aldım e, 2014 Ağustos e, Macbook Pro e, o zamanın e, dolar karşılığı bir dakika e, 4000 lira 1500 dolar ne var e, aşağı yukarı 1500 2000 dolar civarı karşılığıydı yani Ama şimdi, şimdi dolar mesela sizin aldığınız bilgisayar dolar olarak şu anda ucuzlamış olsa bile doları yüksekliği sebebiyle e, daha bir pahalı gibi görünüyor aslında ama dolar karşısında ucuzlamış oluyor yani. Anladım. Şimdi hocam e, neredeydik biz? Tamam bir var. Şimdi e, Özal hocam bunun e, şeyinde bana yardımcı olma imkanınız var mı? Optimizasyon, VP roket e, şeyleri girelim WordPress rakıtsın üstten girebiliriz ayarlarına nerede o ya bir dakika şu, e, işte web, web e rakıt yazıyor bir tane hemen şuradan v, üst ee, tarafta gördüm şimdi evet gördüm yani gözler biraz sağ göz iyi görmüyor benim evet şimdi ilk önce bir isterseniz şimdi bir hız testi yapalım bir de ardından hız testi yapsak nasıl olur Olur önce ayarlar kısmına girelim mi? Olmazsa şuradan. WordPress Rocket'ın ayarlar kısmına bir tıklarsanız. Ee, şu, buradaki ayarlar değil mi? Tamam. Üstte yazıyor da WordPress Rocket'ın ayarlar kısmı. Tamam şimdi yansımıştır hocam size ekran. Daha gelmediğiniz bana ekranda. Şimdi gelmiştir değil mi? Girdim oraya. <gülüyor> şu an. Tebrikler yazıyor. Hah, şimdi geldi evet tamam. Tamam. Şimdi bu ayarları yapmadan önce bir hız testi yapıp onun Peki. görüntüsünü e, bir bir yere kaydedelim. Ondan sonra tekrar hız testini ayarladıktan sonra yapıp aradaki farkı görelim. Bakın hocam, şu anda saniyeleri saymaya başladım. Yani neredeyse 10 saniye yaklaştı açılması. Ki bu ana sayfa, bu sitede e, dolu sayfa var. Şimdi e, Page Speed Insights'tan bakarım ben. Google'ın kendi aracı. Çünkü Google için uğraşıyoruz. Google artık başka bir şey önermez diye. Hemen şuradan alalım. Evet. Çok yavaş gelecek. Hatta sıfır falan gösterebilir. Yani işlem yapılamaz diye gösterebilir. Evet, Bilmiyorum. Kaç varacak? Evet. Yani zaten bakamadı bile. Bakın. Unable to resolve. English Web TRT Checking URL for Validity ee, Şurada da gösteremedi. Ee, bir kez daha deneyelim. Daha deneyelim. Evet. Mobil de bu sefer gösteremedi. Masa üstünde yine gösteremedi. Çünkü ee, çok sıkışık. Yani dosyalar ee, çok düşük bir paket kullanıyorum. Zaten hosting firmamda ee, yani şu anda kullandığınız ee, kullandığım paketin hit getiren siteler için uygun olmadığını söyledi. Anladım. Evet, memnunum fakat... ilk etapta yapmanız gereken yani şu an biz e, bu hızı yapsak bile çok bir fayda olmayacak demek ki. Öncelikle paketinizi yükseltmeniz gerekecek. Hayır, ilk önce dedi hosting firma VPA boket veya herhangi bir yani optimizasyonunuzu yapın, hız optimizasyonunuzu. Hatta resim küçültmelerin varsa onları da yapacağım. Hızlı optimizasyon mu yapacağım? Optimizasyon tam olacak. Ardından e, ben optimizasyonumu yaptım. E, site çalışıyor. E, bana iyi bir e, şey önerin. Hani e, onların önereceği bir paket var. Şimdi hocam burada panel. E, buradan başlayalım. Ezberinizde var mı yoksa bir e, materyal açalım mı bunun için? Hooks için bir profil de girmeniz lazım ilk önce önbellek kısmından sol tarafta panelin altında. Linkleyeyim mi? Önce ön girmeniz lazım burada panel kısmında ayarlayacağımız bir şey burada eğer Rocket CDN falan kullanacaksanız onu satın aldıktan sonra ayarlamalarını falan yapıyorsunuz bu kısımdan. İsterseniz biraz aşağı indirin gösterelim kullanıcılarımıza. Evet, girdim. Deriniz şu anda. Hı -hı. Tamam. Yansımamıştı. Ekran geç yansıyor hocam. Şimdi şunu tıklıyorum değil mi? Evet. Mobil cihazı belirlekleme evet. yetkineşti. Bu arada evet. fark ettim. Evet. Ekran geç yansıyor. Ekran geç yansıdığı için e, bazen ben buradan okurum. Ekranı geç yansıdığı aklınızda olsun. Özür Hocam. Hı -hı. Mobil cihaz için ön bellek dosyalarını ayır altında. Onu işaret mi ki? Evet. Peki. Peki. Oturumu açmış WordPress kullanıcılar için ön belleklemeyi etkinleştir. Tamam. Oturumu açmış kullanıcıların için etkinleştirme. Etkinleştirme. Ön bellek geçerlilik süresi. Nedir şey? İstersen tam göremiyorum aşağıda olduğu için biraz daha aşağı inebilirseniz ekranı göreceğim tam şu anda. Demek fakat size yansımadı. Şöyle bir kokuşun şey yapın. Buraya tamam. e, şöyle yapın. Her ne diyor 10 saat olarak ayarlayın diyor. Öyle tamam 10 saat olarak ayarlayın bunu. Peki. Her 10 saatte bir otomatik ön bellekleme yapsın yani demek. Tamam. Şimdi Değişelim. değişik saatte bir ön bellekleme yapacak bundan böyle. Değişikliği nereye şu an? Peki hocam. Şu an ben tabii geç geldiği için görüntü tam göremiyorum şu an neler olduğunu. Aynen. Şimdi bastı hemen değişiklikleri kaydede. Sonra bir sonraki menüye geçin. Evet. Şimdi dosyaları birleştirme. Ses dosyalarını küçük. Bu lazım. Bu an karşıma gelmediğiniz benim. Gelsin. Tekrar daha göremedim. Hı hı. Evet şimdi geldi. Şimdi burada çok dikkat etmemiz lazım. Bunları bilinçsizce kullandığımız takdirde e, grafik ya da bozulmalar olabiliyor. Bunu izleyicilerimize e, kesinlikle söylüyorum. Bu konuya çok dikkat edin. Zaten WordPress rakısı da uyarılarda bulunuyor. Hani bunları yaparken e, bir hata olabilir diye. Şimdi ilk etapta CSS dosyaların küçük. Oraya bir kere tıklıyoruz. Hı tıkladım tıklayamadım Aktif et diyor, aktif ettik tam. Evet, CSS... çıktı. Grafiklerde bozulmalar olabilir diye. Yani her eklenti her temaya tam uyumlu olmayabiliyor. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra CSS dosyalarını birleştir diyor. Ona da tıklıyoruz bir kere. Evet. Tam birleştirdim. Evet. Eğer, olan, eğer CSS dosyalarında hatalar olursa yani ekran bozulmalar, bu CSS dosyaları birleştir kısmındaki teki kaldırmanızı öyle öneririm. Evet. evet. Yani bu CSS burada... teslimini iyileştir var bir de aşağıda. Bir de burada hariç tutan evet. CSS dosyaları var. Onu da bir deneyin ama biraz riskli yalnız o. CSS dosyalarını bozabilir. Bir deneyin. bozulma olursa CSS teslimini birleştirit kısmını kaldırırsınız sonra. Peki. Ama zorlanırım galiba. Yani neyse şimdi dur sonra. Eğer bir bozulma olursa bakarız şimdi. Grafiklerde bozulmalar olursa orada beta... kaldırırız. Yok. CSS birleştir beta... kısım. Ben birleştirmeyim ya. Beta özellik diyor. Peki JavaScript dosyaları küçültelim. Evet, JavaScript dosyalarını küçültüyoruz. Bu evet. da yine aynı CSS dosyaları gibi JavaScript dosyalarınız zarar verebilir. Bunlara da dikkat edelim. Yani bütün seçenekleri işarette ben sıkıştırın demek olmuyor. Çünkü herkes eklense her temaya düzgün çalışmayabiliyor. Evet. JavaScript dosyalarını birleştir. Evet. Bir de onun bir altındaki ne seçin? JavaScript dosyalarını birleştir. Evet. Bu ekranın geç yansıması çok fazla. Ee, şey olmasından galiba duruşunu şu fazla ee, sekmeleri kapatalım hocam evet gereksiz sek sek sekmeleri kapatalım hiç olmazsa aşırı yavaşlığı önlemiş oluruz aynen Bunu da kapattıktan sonra geldik evet. şimdi ertelenmiş javascriptler javascript yükle Şimdi bir saniye. Tamam. Ertelenmiş JavaScript'i yükle. Onu da bir şartlayalım. JavaScript'i geciktir yürütmesi. O şimdilik kalsın. Bir. Onu, onu da daha sonra deneyebiliriz yani. Eğer dosyalara bir bozukluk olmazsa onu da deneme ihtimalimiz olur. Şimdilik kalsın yani. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Değişiklikleri kaydetliyoruz. diyoruz. Evet. Bayağı bir ayarımız olacak galiba. Şey i̇şte deneyeceğiz. Yani nerelerde bozulma oluyor, nerelerde olmuyor ona bakacağız. Ona göre bazı seçenekleri kaldıracağız. Bunlar böyle maalesef. Peki Özür Hocam bu akşam ne kadar? Çünkü her her temada aynı performansı göstermiyor. Kimisinde daha yüksek performans gösterir, Kimisinde daha düşük performans gösteriyor. Evet. Özür Hocam bu akşam ne kadar vaktiniz var? Ben sitemi e, Screaming Prog'da taradım. Bir de Semraç'ta tarattım az evvel. E, yani... Birazdan önce şu tamam. ayarları yapalım bir. Şimdi Özür Hocam o halde e, aşağıda başka yapacağımız ayarlar da var mı daha burada? Daha var. Biraz daha aşağı inerseniz. Şu an görüntü geç geldiği için göremiyorum tabii ben şu an sizin veri tabanı, cdn, kalp atışı, eklentiler, resim iyileştirme falan böyle. Yani. Ee, bir yukarı çıkar mısınız? Bir göreyim menüleri sol tarafta da. Az yukarı çıkabilirseniz Onur Bey. Veri tabanın üstünde ne var? Veri tabanın üzerine gelişmiş kurallar. Ortam var bak. Evet. iştirme yaptık ortama gireceğiz şimdi hı hı. sıra sıra lazy load var bir saniye bir dakika bir göreyim ekran gelmediği için tam göremiyorum şu an hı hı. Hı. şimdi e, burada izleyicilerimize şu bilgiyi vermek istiyorum lazy load demek sizin e, grafiklerinizi daha hızlandırmak daha basit gösterip daha hızlandırılmasını sağlıyor yani bunun için mutlaka resimler için etkinleştir kısmını seçin. Evet. iFrame'ler ve görüntüler için etkinleştir. Biraz... Şimdi onu söyleyeceğim. Eğer siteniz e-ticaretse ve e-ticaretinizde kredi kartı sistemleri kullanıyorsanız o zaman bu iFrame'ler kısmını seçmeyin. Çünkü orada bozukluk yapıyor. Ama siteniz bir blog sitesi yani e-ticaret sesi değilse yani kredi kartı satış yapmıyorsanız o zaman iframe'ler ve görüntüler için etkileştir kısmını işaretleyebilirsiniz. Benim burada şöyle bir e, fik, e, planım var eee Hocam. Şimdi ben sistemde hibrit yöntemiyle e, hani hibrit şey hani e, hem blok hem de e, farklı kazanç yöntemlerini nedir? mesela bir eğitim ajansının e, hazırladığı bir öğrenci koştuğu yazılım var. Mesela bunun satışını yapmak istiyorum. E, PTR evet, veya bir satış yapacaksanız Kredi kartı postu ekleyin. O zaman bu iframeler kısmını açmayacaksınız çünkü evet. kredi kartının ödeme kısmında problem çıkarıyor iframeler. Benim evet. başına geldiği için tecrübeli sert yani. Dursun. Kursun. Ama kredi kartını hiç kullanmayacağım diyorsanız ya da kredi kartıyla gibi sanal postu kurmayacaksınız, o zaman iframeleri açabilirsiniz. Evet. Resim boyutları eksik resim boyutları ekle. Evet bu şu manaya geliyor. Yani siz bir resim eklediğiniz zaman onun boyutları belirtilmemişse işte burada onları da ekleyebiliyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz yani bu bakımdan. Kaydediyorum. Üste ay fremi seçtiniz mi? Site e-ticaret sitesi mi şu anda bu? Ben onu ben yani bir sürü site olduğu için elimde onu büyük bir ihtimalle unuturum. O yüzden şimdilik böyle dursun. Çünkü benim aklıma geldi iyi oldu. Kaydediyorum hocam. Tamam. Değişiklikleri kaydettiğim. Evet. Çünkü o hibrit sistemi aklımda. Hı. Yani şu öğrenci koştu yazılımı veya bazı e, şeyleri e, paravan bir satış sitesi olarak kullanmak sistemi aklımda. Yani. O yüzden unuttuğum zaman kredi kartı da evet. Çok dikkatli olunması gereken bir alan. Çünkü o. Yani e, kullanıcı tarafından şey yapmasın. Değişiklikleri e ettiyseniz sol taraftaki menüleri görebilir miyim? Evet. Ortamın altında ön yükleme var. Oraya giriyoruz şimdi. Bunu yapmıştık. Ön yükleme yapmadık. Berlekleme yapmıştık. Ön belek. Ön yükleme ayrı. Hmm. Aktif et diyelim mi? Bir saniye. Tam ekran daha gelmedi. Aslında. Evet. Ön yüklemi aktif et diyelim. Tamam. Sita haritası tabanlı ön bellek yükle yüklemesi. Ön etkinleştir Evet onu da dikkat alın oraya Nasıl Peki yani sitenizde bağlantılar varsa onların da yüklenme süresini kısaltıyor ya peki yani işte... tabağını ön bellekle yüklemesini aktif et Evet bunu da yaptı sitartasının da e, daha hızlı yüklenmesini sağlıyor rekmed egzemer sitartası kullanıyoruz ya işte onu XML sitartası onu da İsmail sitartası e tamam bunu da seçebilirsiniz. Hayır diyorum. Seçin. 2'nin seçili, onda retmet. Evet. Görüntü geç geliyor size, seçtiydin. Tam, tam göremiyorum. Aşağıda bağlantılar ön yükle diyor. Ona da bir dikkat Attım. Attınız mı o anda bağlantılar ön yükle kısmına? Bir bakabilir miyim? Bakın. ama görüntü geç gelecek. Yani kullanıcılarımız da o kısmı görsün ki. Peki. Evet bağlanıyor. hocam etkinleştir. Tamam. Haydi diyorum. Kaydettiniz. Haydi bir edelim, de bu teşeklentisi de başta olmak üzere diğer teşeklentilerinde de e, daha fazla ayrıntılar bekleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz. Yani işte şu linkte şurayı mesela ön yükleme yaptırma işte CSS dosyasında şuradakileri sıkıştırma vesaire gibi evet. e, ayrıntılı çalışmalar da yapabilirsiniz. Tabii bunun içinde bir takım kodlardan iyi anlıyor lazım. Yani e, hmm. Nerede ki, hangi sayfadaki CSS'i ben işte kabul edeyim, hangisini reddedeyim. Bunları iyi biliyor olmanızdan konuları. Hani bunları iyi bilmeden fazla kurcalamayın bilmediğiniz ayarlar, keş Şimdi hocam buradan neresi? Geçmiş ayarlar, geber tabanı, başka bir şey. CDN, evet, aksineş... Daha ekran beyaz şu anda. Gelmediğiniz. Şimdi gelecek. Bu arada ekran e, beklerken hani mesela e, birbirimize sorarak... evet, kalp atışı var şimdi oraya bir girelim alp atışı peki güzel kalp atışı yapıp yani kalp atışı da, e, hostingi fazla yormadan keş yapmaya yarıyor yani daha çok kalp atışını denet ediyorsunuz tık atıyorsunuz ama Hı hı. Ben şu anda işaretli işaretlenmediğini tam göremiyorum. Bak. Yavaş olduğu için. İşaretledim. CSS kullanıyor musunuz? Hmm. CSS. Biz tarafı gösterebilir misiniz? Hem izleyicilerimiz de görsün. işaretlenen yeri de yani. atlama olmasın videoda. CSS biliyor musunuz hocam? Neyi? CSS. CSS çok iyi değilim. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi işte burayı işaretliyoruz. Alt tarafı olduğu gibi bırakıyoruz zaten. Burada bir ayar yapmamıza gerek yok. Ama istersek bu ayarları değiştirebiliyoruz tabii ki sınırlandırma kısmından. İşte arka uçtaki davranış vesaire yazı düzenliyesi gibi. Ama bunları bu şekilde bırakmamız yeterlidir. Yani değişiklikleri kaydetiyoruz. Bu keşiklensinin bir özelliği yani işte hosting yani bizim almış olduğumuz web alanlarını yormada bu işlemi yapmaya yarı Kalk atışı dediği kısım odur yani. Hocam peki. Bu yani böyle. Yani. yani. Keşif belli yaptırıyor. Ekran geldi mi size? Geldi şu anda. Yani geldi. Çok yani diyoruz değil mi hocam? Ben de diyorum ben de fark ettim. Ee, hocam yani de SEO Ajansı sorgusunda ilk sayfadayım biliyor musunuz? Çok güzel. E bakın konumdan etkilenme dedim. Don't allow dedim. Bakın Arbar Solino, SEO Beyaz, Zaten bunlar Google'da da önde. SEO Ajansları, SEO Ajansı, SEO Hocası, SEO Agency ve ben. Görüyor musun hocam? Göremiyorum ki şu an. Üste kaldı. Tekrar. Google'da da 18. sıraya geldim. Burada ise şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet Mimoza bilişim gördüm şu anda. SEO Ajansı Video evet. haberlerini de sayarsak. 8-9. sıradayım ama video haberlerini saymazsam 8. sıradayım sevajansında abi. İşte, i̇çeriklerinizi arttırdığınız sürece e, bu sayede üst sıraları tırmanarak hitlerinizi daha çok arttıracaksınız. Evet. Özür hocam da çok böyle çok bana yardım eder sağ olsun bakın profesyonel Ajansı'nda da 2. sıradayım Arba Solutions'un altında. E, bakalım web tasarım video hizmeti ama yani şey diyorlar e, Özer Bey e, yani Google'ın altyapısını kullanıyor diyorlar. ama öyle olsa ben web tasarım SEO hizmetinde Google'da bir çıkıyorum şimdi kopları inceleyenler var bu anlamda yani çok iyi onların yorumlarına göre öyle tabii ki bir şey diyemeyeceğim şimdi o konuda Bakın yani bu... kopları incelemediğim için ne söylesem şimdi yalan olur ben evet. de yani sizin gibi duyuyorum sonuçta öyle söylendiği konusunda. Yani e, Google'da aratalım bakalım hakkında nasıl bilgi veriyor? Yani Türksel tarafından geliştirilen Türkiye merkezi arama motorudur. Ya, bu güzel. Türksel tarafından geliştirildiğimesi güzel. Evet. E, optimizasyon işlemine devam edelim de çok bölünmesin video. Oradakiler... Yani izleyicilerimiz optimizasyonu izlerken şimdi buraya girersek bu defa takılıp kalırlar yani orada ne, nereyi şartlamıştık, neler yapmıştık diye. Konuşma yes, diye optimizasyonu bitirelim. Ondan sonra bu buraya geçelim. Şimdi ne yapalım hocam? E Karpatışını atışını, kalp atışını yap yaptık. Eklentiler, bir bakabilir miyiz? Eklentileri. Kaydettiniz değil mi bunu? Değişikleri kaydet yaptınız. Şimdi varnish var. Eklenti. Ee, bir bakayım WebP uyumlu eklenti durumu işte e, kullandığınız e, resim eklentisinde yani resimleri optimiz etme eklentisinde WebP varsa bunu buradan açabilirsiniz işte eklenti durumunu WebP olarak bazı resim eklentileri WebP'yi destekliyor yani anlatabilir mi o kısım e, şu an gerek yok yani Roket eklentiler, Cloudflare kullanıyorsanız aşağıya inerseniz ben şu anda göremiyorum tam da. Evet, var burada Cloudflare. ben gördüm şu anda. ekran siyansı. Evet, siz CDN kullanmak istiyorsanız Cloudflare'i kullanabilirsiniz. O zaman buradan eklentiyi yüklüyorsunuz Cloudflare eklentisini. O sayede ayarlarını yaparak sitenizi daha da hızlandırabilirsiniz yani. Bir de yine Skur eklentisi var. Ücretsiz onu da kullanmak isterseniz. Ama... Sucuri'nin ücretsiz kullanımı e, güvenlik açısından çok fazla bir o kadar fayda sağlamıyor. Ancak ücretle almanız lazım. Ücretsiz de sağlıyor da belli bir yere kadar yani daha ayrıntılı bir güvenlik isterseniz e, Sucuri ücretli kullanmanız gerekir. O bakımda e, benim tavsiye edebileceğim ücretsiz CDN kullanabilir ve Buradan da eklentiyi açıp ayarlarını yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada ayarı yaptık değil mi burada ha, burada bir ayar yapmamıza gerek yok şu an resim iyileştirme kısmına girebilirsiniz burada ne edeceğiz bir ekran gelsin önce bu imeci yüklü bir eklenti mi ki acaba Evet bir ekranı göre onun... bu bunu <gülüyor> belli bir yere belli bir miktara kadar ücretsiz kullanım sunuyor Evet. Diyelim ki 500 resimi, 1000 resim mi, bin resim mi artık mesela ücretsiz optimize ediyor. Daha fazla optimize etmek isterseniz aylık bir para ödemeniz gerekiyor bu eklentiye. Evet. Ee, şuradan e, resim boyutlarımıza baktığımızda ben zaten resimlerim üzerinde, aa bir dakika, baya çalıştım çok fazla e, yüksek boyutlu resim yok. Bakın şimdi şurada e, tüm resim İngilizce etleri. Yani ne kadar varsa. Evet. çalıştırma daha mantıklı ücretli 500 tane bin tane mi? artık tam rakamını şu an aklında bilemiyorum yani o kadar ücretsiz resim tim etme özelliği varci şu anda benim için gerek yok çünkü bir iki üç tane 200 kilo baytı açan 4-5 tane falan öyle bir resmi var evet. o kısmı öğrensinler diye açalım hmm. Bir gösterelim yani nasıl kullanıldığını hani en azından bir fikir sahibi olsa bu seçenek kullanmak isteyenler nasıl kullanacak diye e-mail e cifayı yükleyebilirsiniz. Tıkladım evet. Biraz zaman alacak çünkü sitede içerik, e şey, eklenti hepsi çok. Şimdi ne desek biz buna ne diyelim burada? Cifayı yüklemesi lazım. Yükledi. Bu kadar yeterli mi? Başka Aşağı bir şey. Aşağıda Bir seçenekleri görelim. Başka bir şey yok. Şu anda göremiyorum da? Resim iyileştirme yazıyor benim ekranımda. Bir ekran gelirse tam göreceğim ne olduğunda. Ben de şuradan ekranımı kontrol edeyim. Niye gitmiyor hala? Evet. Aşağısını bir görebilirsem tam olarak seçeneklerini hem İzleyicilerimiz de görsün ki hangi seçeneklerle karşılaşacaklarını bilsinler yani. Hocam yine yani dedik. Değil mi? Peki şimdi kaydırdım. Şu an aşağısını göremiyorum hala. Evet. Biraz aşağı inebilir misiniz? Onur Bey. Vallahi aşağısı boş. Boş mu? Hiç bir şey yok mu? Yok. O zaman sol tarafta Imageify diyor bakın WordPress Rocket Imagify diye var. Sol ha. tarafı, vp, vp üstünde mi? Burada mı? Hmm. Kaydettiniz mi bunu önce yalnız yükledikten sonra? Kaydetme kısmı var mı aşağıda? Şu mu hocam? Evet. Buraya evet, tıklayalım. Evet. evet. Bunu kullanmak için burada söylediği şey şu, bir tane hesap oluşturmanız lazım önce. Imagify fayda. Sonra bir tane API veri üyesi, ona konfigüre edip kullanmaya başlıyorsunuz. Bunu şu an isterseniz yapabiliriz yani. Ben sadece fikir veriyorum yani. Kullanmak isteyenler burada gösteriyor butonlarda zaten. Önce bir hesap oluşturun, bir tane API veriyorum diyor. O API'nin neticesinde işte aylık 500 tane, bin tane var artık. E, resimleri optimize etme özelliği veriyor. Bedava o kadar resim optimize edebiliyorsunuz. Eğer çok fazla resminiz varsa aylık bir para ödemeniz gerekiyor tabii ki. E benim e, çok fazla e, resim, çok resim yok. Onu e, bunun sebebi sistemi başka yerden taşıdım. E, taşırken e, araçlar bölümünde e, WordPress içeri altyarı kullandım. Hani e, veri tabanı taşıması falan olmasın diye. Evet. Veya e, hosting firması mı taşımış da öyle bir şey olmuştu resimlerim geçmemişti çoğu resimlerde sayfalarında bozuluklar var onları düzeltmem lazım çünkü benim zaten yeni indeks alan sayfalarım e, her neyse. şimdi hocam tamam mı tamam ayarları yaptık yani bir şey kalmadı geri araçlar kısmı onu da gösterelim bir araçlar kısmı sol tarafta da izleyicilerimizin bilgisi olsun araçlar kısmında. Sol tarafta, alt tarafta menülerde araçlar var. Bize yansımadı. Şu anda görüntü yine geç gelecek bana. Henüz gelmedi. bir kaydırıyoruz. Resmi kısmını seçmiştik ya. O resmin hemen altında araçlar kısmı var. Evet, tıkladım oraya. Araçlar kısmındayız. Evet. Şimdi araçlara girdik. Burada şu var. Eğer siz bu ayarı mesela diyelim sitenizde bir problem çıktı, bir terslik oldu, bozmak zorunda kaldınız. Tekrar tekrar sıfırdan yapmamak için ayarları dışa aktarabilirsiniz. Bu sayede sitenizin bir yediğini almış olursunuz. İşte diyelim ki sitenizi baştan kurmanız gerekip tekrar ayarları yapmanız gerekiyorsa bu eklentik kurduktan sonra hemen bir altında da ayarları iç aktar kısmında daha önce dışarı aktarmış olduğunuz ayarları içeri aktararak Hemen bir seferde tüm ayarları yerine getirmiş olursunuz. Evet. Tamam. Yine aşağıda geri alın kısmı var. Eğer kurduğunuz WordPress Records eklensinin yeni sürümünde bir problem yaşarsanız bir önceki sürüme de geri alabilirsiniz. Onu da bahsetmiş olayım. Tamam. Şimdi çıkıyorum hocamla ana sayfaya. değiştirme etkinleştir. Eğer Google yazı tiplerini kullanıyorsanız buradan Google yazı tiplerini etki, iyileştir diyebilirsiniz. Diyorum dedim bakalım çalışmadı ama şimdi temizi bir kontrol edelim Onur Bey ön tarafı panel açalım birkaç sayfa şöyle bir dolaşalım CSS'lerde bozulmalar var mı yok mu iyice bir kontrol edelim. eğer yoksa ondan sonra buradan ayarları dışarı aktar yapalım şu anda halen e, yavaş olması e, çok normal e, çünkü hosting de firması zaten diyor yani bu site trafik alan bir site fakat e, trafik alan e, siteler için hosting paketinizin uygun olmadığını söyledi. Doğru. Bakalım az evvel hız testi dahi alamamıştık ama şu anda yine alamayız. Önce ee, bir ön paneline bakalım birkaç sayfada dolaşalım. Bozukluklar var mı grafiklerde bir bakalım. Yoksa ondan sonra hız testini yapalım. sitede biraz dolaşın. Birkaç yere girin. Şöyle bir CSS bozuklukları As var mı? Yok mu? Bence yok. Bakalım. Bu reklamlar bu şekilde karışıktı zaten. Şöyle e, Google indexten bir sayfama bakayım. A1 e, kelimeleri A1 kelimeler İngilizce 5. Sıradaymışım. Buradan açalım. Evet. Yukarıda reklam alana. Güzel. Yani yavaş yavaş siteniz yükseliyor. Evet. Birkaç sayfaya girelim şöyle. Yok. Yoksa böyle... ondan sonra teste geçebiliriz. Tablolu sayfam var bir dakika. İngilizce zamanlar. Tablosu. Burada da 10. Sıradaymışım. Biraz gerilemiş. Çünkü host çok yavaşlamıştı. Şurada göremedim. İkinci sayfaya bakalım. Var mıydı acaba orada? Acaba ilk sayfada mıydım? Bir daha bakalım. İngilizce zamanlar tablosu. Olur, i̇sterseniz bir test yapalım önce. Testte problem çıkarsa ondan sonra da daha Scream Frog'a biliyorsunuz. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Ama onu bir mola verip yapalım. Değil mi Özer evet, Hocam? Yani. Bozuk olduk olursa şu trafik getiren sayfamda e, evet, belki e, var mı yok mu birkaç sayfa dolaşın yoksa teste geçelim. testte de bir problem çıkarsa ondan sonra Scream bir inceleme yapalım. Bakalım bir Hatalar var mı sitenizde? Ondan sonra da yayınımızı bitirelim. Yo, önce mola verelim. E, hem izleyicilerimiz rahat olsun. Çünkü bir saat oldu. Bu görevi bitirdikten sonra Screaming Frog, e, daha sonradan da Samraşlı yayınımız yapalım hocam. Evet, bir bozukluk yok. Çoksa acaba hızlı bir değişim yapabilir miyiz? Bir, tekrar bakalım bir problem çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bir görelim. Tamam. Bir evet. de aynı testi GTmetrix sitesinde de yapalım. Hani bir burası yapmasa bir de GTmetrix'ten en azından bir skorlar görünür yani. Genelde burası, burada bir sorun çıkarsa orası da yapmıyor. Hmm. Yani çok hata olduğundan dolayı artık hangisini doğru göstereceğini şaşırıyor. Yani. Bir GTmetrix'e bakalım gerçekten dediğiniz gibi. GT... Yapmadım. Şu an. yapmadım. Yapmadı. Evet hata veriyor. Eğretmenizde hata vermiş oldu. Şu uzantıyı silelim. Burada da yine şöyle bir hatırlatma da bulunayım. GTmetrix sitesine ücretsiz üye olursanız illa ki Kanada'yı seçmek zorunda değilsiniz. Londra'yı seçebilirsiniz. Bizi en yakın Londra olduğu için. O zaman hız değerleri biraz daha farklı çıkıyor tabii ki. Onu da kalayım. Eğer siteye kayıtsız Test yaparsan sadece Kanada üzerinden ölçüyor. ama Kanada biraz yavaş çıkabilir yani. Hocam zannedersen benim bu sitede e, veri tabanı optimizasyonu yapmam lazım. Yani bunu da VP yapamıyorum anladığım kadarıyla. Çünkü çok eski bir site. Yani çok güzel bir eklenti var. Word, WordPress yani VP Optimize eklentisi var. Bu eklentiyle çok güzel e, veri tabanı optimizasyonunu yapabilirsiniz. Gerçekten mi? Tabii. Bir de ayrıca WordPress Optimal Seklesi'nin pro sürümünü kullanırsanız sitenizdeki Hı. kullanmadığınız resimleri bulup onları da silebiliyor otomatik olarak. Şu anda bu hız çok normal çünkü hosting çok zayıf evet. yani. Zayıf yani. E, şu anda bu hosting'e günde 30 kişi aynı anda girebilecekken siteme. Hosting zayıf olduğu için doğrudur yani. Kendim işlem dahi yapamıyorum. Yani. Hosting kullanılması lazım. Evet. Ücretsiz Cloudflare kullanırsak tabii ki daha iyi da çalışır yani. Ha, o halde önce ücretsiz Cloudflare'i daha sonradan da veri tabanı optimizasyonu için e, VP optimizma yazık kuralım. Bu yayınımız burada son bulsun. Özür hocam. Evet, başka mu? bir zaman yapalım. Böylece hem gereksiz bir şekilde videomuzun süresi çok uzamazsın. Çok uzarsa izleyicilerimiz o kadar sıkılacaktır. Bugün evet. son verelim. Ya da öteki konularda işleyerek böyle videolarımızı çeşitlendirelim. Evet videomuz Mimoza Bilişim e, YouTube kanalımızda olur arkadaşlar ya da Özer Bey'in e, kendi YouTube kanalında olur kendi veya Vimeo kanalında. Siz ee, yayınlarsınız Onur Bey fark etmez yani. Tamam. Peki e, görüşmek üzere Özer hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok ben de çok teşekkür ediyorum sizinle beraber bu dersi yaptığım için. Evet. Iyi akşamlar. Çok sağ olun. Bir saniye. Biz kapatmadan ben ilk önce bir kaydı durdurayım. İlk yayındı çünkü bu. Tamam. Ee, bir saniye. Ekran göstermeyi durdurduk. Ee, kayıttan nasıl çıkacağız bakalım. Evet. Şuradan kaydı durdurduk. Bir çıkmayın tamam. hocam bakalım. Belki bir kaydı durdura basın. Bir şey ayarlarken bu şekilde koymayın. Aradaki işte bu mesela hani kaydı durdurun falan diyorsunuz ya bunları kesip atın yani video Peki. Kaydı durdurdum. Bu toplantıyı kaydetmenin son vereyiz. Kayıt toplantıyı düzenleme odası OneDrive'a kaydedilecek. Peki, kaydı durdurdum hocam.